Peki herkesin merak ettiği, 28 Haziran Perşembe ilk finalist kim olacak? Biliyorsunuz Anıl ve Himi Cem yarı finalde, bu ikili arasında çekişme muhteşem olacaktır. Çarşamba günü eğlenmeyen isimlerde yarışacaklar. İlk finalist kim olacak merakla beklenmekte. Favori isimler Adem, Anıl ve Himi Cem olarak gözüküyor fakat, Nagihan da sürpriz yapabilir. Hak eden kazansın, merakla beklediğimiz sonuçları Perşembe akşamı öğreneceğiz.